şem Üneyl, Gazi Ney Hayatı şem Gazi Hazretlerinin doğum ve vefat tarihleri hakkında kayıtlarda kesin bir bilgi yoktur. Hazreti İsa'dan aleyhisselam sonra dünyaya geldiği ve onun havarilerinden olduğu rivayet edilmektedir. Alemlere rahmet sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir gün İsrail bir kişiyi anlatmıştı. Bu zat ki o şem Üneyl, Gezidir, binayallah yolunda silah kuşanarak cihad etmiş, gecelerini de ibadetle geçirmişti. Müslümanlar, hayretler içinde kalarak ona giptay ettiler. Keşke bizim ömrümüz de onunki gibi uzun olsaydı da, biz de din. Uğruna Allah için cihad etseydik, dediler. Bunun üzerine Allah Teala, ümmeti Muhammed'e olan ütuf ve Merhametini beyan etmek üzere Kadir suresini inzal edip size Kurbanın indirildiği Kadir gecesi binaydan daha hayırlıdır, buyurdu elvahidi, Kitabul Megazi, s. 486. Tarihi kaynaklarda onunla ilgili şu özet bilgilerle karşılaşmaktayız. Rum beldelerinden bir beldede ismine Şemün Bin Mesih denilen bir zat vardı. Bu zat İncil ehlindendi. Annesi onu Allah yolunda hizmet etmesi için nezretmişti. Kavmi putlara tapıyordu. Şem, Ün'ün evi şehrinden uzak bir yerdeydi. Şem'ün, Allah Teala'yı inkar eden, putlara tapan sapi kavmi ile cihad edip onları Allah'a imana çağırıyordu. Tek başına yaptığı mücadelelerde savaşlarda çok ganimet elde ediyordu. Savaşırken, susadığı zaman Allah onun için bir taştan gayet leziz bir su akıtırdı. Bu su, o çip kanasıya kadar akardı. Kendisine büyük bir güç ve kuvvet verilmişti. Hakkında kaynaklarda ceçen diğer bir hikaye şöyledir. Şemün ey yazıya ahyi hangi bağ ile bağlasalar o bağı kırıp kurtulurdu. İman etmeyenlere karşı Allah, yolunda cihad ederdi inanmayanlar onun karşısında aciz kalmışlardı. Bu halden kurtulmak için bir hile ile çare arıyorlardı. İyudukları beldenin hakimi, Şem, Ün'ün ün hanımına haber gönderip, eğer kocanı öldürmede ''Bize yardımcı olursin, seni kendime alıp istediğin her şeye kavuştururum.'' dedi. Kadın buna aldandı ve size, ''Nasıl yardımcı olur İme?'' diye sordu. O da, ''Gece uyurken onu iple iyice bağla ve bize haber ver.'' dedi. Kadın bu teklifi kabul etti. Bir gece Şem'ün uyurken onu sağlam bir iple sıkıca bağladı. Şemün sabahleyin uyanıp kendisinin bağlandığını görünce hanıma bunu niye yaptığını sordu. O senin çok kuvvetli olduğunu, seni bağlayan her ipi koparacağını söylerdin. Kuvvetini denemek için yaptım bunu dedi. Şemün ses çıkarmadı. Gerildi ve bütün ipleri kırdı. Kadın yaptığı işte başarısız kaldığını şehrin hakimine bildirdi. Onlar bu defa zincir gönderdiler. Onunla bağlamasını tembihlediler. Kadın Şemün'ü bu defa zincirle bağladı. Şemün uyanınca bu defa zincirleri bir hamlede dağıttı. Karısına bunun için yaptığını sorunca Şemün neyle bağlanırsa bağlansın hepsini kırar diye duymuştum. Onun için denedim dedi. Şemün doğrudur diye cevap verdi ve ilave etti. Ben ancak kendi saçımın teliyle bağlanırsam onu kıramam dedi. Kadın bunu öğrenince bir gecede onun ellerini ve ayaklarını saçından aldığı kıllarla bağladı. Sabahleyin, uyanınca Şemün bunları kıramadı. Kadın durumu Şehrin hakimine bildirdi. Askerleri gelip onu Şehrin, hakiminin huzuruna götürdüler. Şehrin kralı, dört sütun üzerine inşa edilmiş bir köşkte oturuyordu. Halkı, sarayının önüne topladı. Şemünün asılması için dar ağacı kurdurdu. Orada asılmasını emretti. Askerler onu, elleri kendi saçının kıllarıyla bağlı olarak dar ağacının önüne getirdiler. Büyük bir kalabalık taş kesilmiş bu. Ezeli düşmanlarının asılacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Şem'ün, yağlı ip boğazına geçirilmeden, dar ağacına baktı ve tebessüm ederek, gözlerini yumup, sessiz. Bir şekilde Allah Teala'ya şu duada bulundu, ''Ya Rabbi, dünyada yaşamayı, senin yolunda kafirler ile cihad etmek için isterim. Eğer bu isteğim kalpten ve samimi ise, duamı kabul buyur ve beni kurtar.'' Senin yolunda, cengime cihadıma devam edeyim. Değilse zaten sana geliyorum bundan sürur ve mutluluk duyarım. Şem'ünün bu duasından sonra bir melek geldi, ellerini ve ayaklarını çözdü. Bunun üzerine Şem'ün şehrin, hakiminin sarayını avuçladığı gibi kendisinin asılmasını seyre gelen halkın üzerine savurdu. Böylece hem azılı, düşmanı kral hem de halkı ortadan kaldırdı. Evine dönünce de kendisine ihanet eden kadını cezalandırdı. Bundan sonra da yine gazalarına devam etti. Vadesi gelince de her fani gibi vefat etti. Kabrinin bulunduğu, dağda kendisinin bir de su kuyusu vardı. Son devrin büyük velilerinden Sultan Baba Kıssas ismiyle Maruf Sultanul Arif'in İhsan tam Güney Kıssas. Hz.'lerinin himmetleriyle bugünkü haline getirilen bu mübarek mekan çevre halkının yoğun ilgisiyle halen ziyaret edilmektedir. Allah Teala Celle Celalü bu mübarek zatın izinde yaşayıp ahirette şefaatine nail olabilmeyi nasip eylesin. Emi geçen herkesten Rabbim hoşnut ve razı olsun. Ruhu için rızan El Fatiha. Bu arada Şakir üzümcü kanalına abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.